Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Öncelikle Şubat ve Mart doğumlu balık burçlarının doğum gününü şimdiden kutluyorum. Yeni yaşınızın size bereket, bolluk, huzur ve aşk getirmesini diliyorum. Şubat ayı sizin için oldukça etkileyiciydi. Mart ayı da aslında burcunuzdaki etkileşimlerden dolayı yine yenilik getiren bir enerjiler barındırmakta Mart ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar veya ilk defa karşılaşanlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar şimdiden herkese teşekkür ediyorum evet Mart ayına 2 Mart tarihinde balık burcunun 12 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Ee, bu yine Ay'a baktığımız zaman e, Jüpiter ile kavuşumda olduğunu söyleyeceğim. Jüpiter ve yeni enerjisiyle beraber gerçekten büyük bir şans, büyük bir kısmet enerjisinin hakim olacağını ifade edebilirim. Burada birden fazla seçenek, birden fazla fırsat karşınıza çıkabilir sevgili balık burçlarım. Bu fırsatlarla beraber yeni bir adım atmak isteyeceksiniz. Ancak fırsatları kaçırma ihtimaliniz de var. Çünkü biraz rahatlık ve özgüven açısı da getiriyor açıkçası Jüpiter burada. Yani nasıl olsa yine karşıma çıkar. Nasıl olsa yine değerlendiririm gibi bir durum söz konusu olabilir veya birden fazla seçenek olması hali e, kafa karışıklığı yaratabilir tercih yapmakta zorlanabilirsiniz ve böylelikle belki de yeni ve büyük bir başlangıç yapma noktasında e, atıl kalınabilir o yüzden e, daha dikkatli olması gerekiyor açıkçası e, bu yeni ay enerjisiyle beraber bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz e, bir inanç sistemi değişikliğine gidebilirsiniz sevgili balık burçları hayata karşı daha hoşgörülü daha teslimiyet enerjisinde bir bakış açısı benimseyeceğinizi söyleyebilirim. Sağlık problemi yaşayan balık burçları varsa şifa bulmaları adına da fırsatlar söz konusu olacaktır. 6 Mart tarihinde Mars kova burcuna geçecek. Mars'ın kova burcu geçişiyle beraber 12. ev konularında bir enerji yığılması söz konusu oluyor. Tabi Mars burada 12. evdeyken çok faydalı bir konumda bulunmuyor arkadaşlar. Özellikle uyku problemleri, geçmiş hataların, yanlışların çok fazla üzerinde durmak veya gizli düşmanlıklar enerjileri söz konusu olabilir. Özellikle arkadaşlık ve sosyal çevreden iş çevresinden bir takım gizli düşmanlıklar bu süreçte söz konusu olabilir. Gizli duygular, dürtüler, öfke patlamaları, öfkenin için, içinize atılması yeterince düzgün bir şekilde yansıtılamaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve dediğim gibi özellikle uyku problemlerine karşı dikkatli olması gerekmekte Mars'ın kova burcu transiti esnasında. Ve yine 6 Mart tarihinde Venüs de kova burcuna geçiyor. Venüs ve Mars'ın eş zamanlı bir şekilde kova burcuna geçmesi özellikle gizli aşk, eee ve aşkla alakalı tutkular konusunda etkileşimleri artıracak gibi gözüküyor. Açıkçası kontrolden çıkan bir konu gündeme gelebilir. Bir takım gizli duygular, parasal anlamda gizlilenmiş bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Yani burada tutkularınızın çok yoğunlaşacağı bir süreçte olacaksınız sevgili balık burçları. Kendinizle alakalı şanslı etkileşimler varken içinizde de tutkularınızın patladığı bir alan var gibi gözüküyor. 9 Mart tarihinde Merkür Balık Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Balık Burcu geçişi aslında genel itibariyle çok da hoşlandığımız bir geçiş değildir. Çünkü Merkür Balık Burcu'nda çok rahat çalışmaz, biraz dağınıktır, biraz hayal dünyasındadır, detayları kaçırır ve çok analitik düşünemez Merkür Balık Burcu'ndayken. Dolayısıyla biraz kafanız karışmış olabilir bu süreçte ancak Merkür'ün yine de birinci elinize geçiş yapıyor oluşum. Kendinizi ifade etme noktasında 9 Mart tarihinden itibaren daha rahat koşullar bulacağınızı gösteriyor. İletişimden yana olacaksınız, konuşmaktan yana olacaksınız ve kendinizi ifade etmek önemli olacak bu süreç itibariyle. 18 Mart tarihinde Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 7. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle ikili ilişkiler alanında bir kapanış, bir tamamlanma enerjisini içermekte. Burada e, dolunaylar zaten e, kapanış ve tamamlanmak aynı zamanda gergin hissettiğimiz günlerdir. E, bu dolunayın açılarına bakacak olursak deritle bir kare görünümü olduğunu, Plütoyla e, 120 derecelik bir açısı olduğunu, kuzey ay düğümü ile yine 120 derecelik bir açısı olduğunu söyleyebilirim. Plüto ay düğümleri ve ay arasında güzel bir üçgen açı oluşacak, büyük bir toprak üçgeni oluşacak. Ancak aynı zamanda lilitle kare görünüm mevcut hem güneşe hem de aya kare görünümü yapan ve tek karenin apex noktası olan bir Lilithten bahsediyoruz. Burada Kadersel kapanışlar, kadersel tamamlanmalar söz konusu. Ee, bir takım haberler alabilirsiniz. Ee, çok aniden gelişen haberler olabilir bu durumlar. Ee, burada tabi Plüton'un etkisiyle beraber, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un etkisiyle beraber... İleriye yönelik hayallerinizi gerçekleştirmek adına, hedeflerinizi gerçekleştirmek adına kadersel destekler aldığınızı ve bu destekler akabinde hayatınızdaki bir takım ilişkileri, ortaklıkları veya samimi bağlantıları, anlaşmaları, sözleşmeleri tamamlamanız gerektiğini ifade ediyor. Ancak Lilith'in buradaki kare görünümü, özellikle ailevi konularda bir takım sıkıntılar yaşanabileceğini de gösteriyor yani evet siz büyük bir şans yakalıyorsunuz büyük bir fırsat ile karşı karşıya kalıyorsunuz ancak aile içerisinde bir takım huzursuzluklar, engellemeler, blokajlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu durumda sizi biraz yorabilir, zorlayabilir. Yani fırsatı elde edeyim derken daha büyük bir problemle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Burada ailevi konulara çok fazla takılmamak gerekiyor açıkçası. Karşınıza çıkan fırsat gerçekten hayallerinizi gerçekleştirme noktasında kadarsel bir fırsat gibi gözüküyor açıkçası. Evet 20 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. Güneşin Koç burcu geçişiyle beraber 20 Mart 20 Nisan aralığında artık bir aylık dönemde daha çok gündeminiz parasal konular, maddi değerler, kaynaklar, kaynakları artırmak, harcamalar ve kendi değer algınız üzerine odaklanacaktır. E, güneş'in bu transitiyle beraber bu e, kendinizi ifade etme noktasında artık gezegenlerin e, ciddi desteği, ciddi etkisiyle beraber e, sizde e, kaynaklarımı da artırmalıyım, kendi değerimi bulmalıyım. Kendi değerimi nasıl artırabilirim, geçmişteki maddi problemlerimi nasıl şifalandırabilirim gibi soruların cevabını bulmaya başlayacaksınız ve bu bağlamda da bir takım şanslar var. Özellikle şans noktasının 7. elinizde ilerliyor oluşum kadersel ortaklıklar ve anlaşmalar adına sizleri destekliyor olacak gibi gözüküyor ay boyunca sevgili balık burçları. 27 Mart tarihinde Merkür de koç burcuna geçiyor. Merkürün Koç Burcu geçişiyle beraber zihniniz daha çok kaynaklar üzerine odaklanacak. Sahip olduğunuz değer yargılarını değerlendiriyorsunuz. Neleri sahibim, neleri elde edebilirim, kendi potansiyelimi nasıl ortaya koyabilirim, kaynaklarımı nasıl artırabilirim ve geliştirebilirim, harcamalarımı ve bütçe dengemi nasıl sağlayabilirim. Bunların üzerine artık zihinsel. ...faaliyet yürüttüğünüz bir süreçten bahsediyoruz. Daha çok bu konulara odaklanıyorsunuz. E, zaten hali hazırda burada Kironun varlığı, önce güneş güneş ve sonrasında Merkürle etkileşimi, e, maddi bir takım problemler, sıkıntılar, şifalandırılması gereken konular varsa... ...bunlara dair de e, mantıklı bir takım çözüm yolları bulabilme potansiyelini de ortaya çıkaracak gibi gözüküyor açıkçası. Evet, 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Aydın'ın arasında bir seks ile çalışacak. Burada güzel bir açıdan bahsediyoruz. Neptün zaten uzun yıllardır sizin burcunuzdan. Ve Kuzey düğümü ise artık yavaş yavaş 3. evinize doğru. Gerilemekte. Daha önceki etkileşim 4. evinizde yaşamıştınız ve ailevi konular, kariyer dengesi, geçmiş ve gelecek arasındaki köprülerde biraz zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Bilhassa 2021 senesinde. Şimdi ise Kuzey Aylüm'den güzel bir destek alıyorsunuz. Yükselen burcunuzdaki Jüpiter ve Neptün'e güzel destekler gönderiyor. Şimdi 3. ve 1. ev konularında bir hayalinizi gerçekleştirme ihtimali söz konusu. Bir yerden haber bekliyorsanız, bir yerden teklif bekliyorsanız, bir eğitimle alakalı başvurunuz varsa, bir iş başvurusunda bulunduğunuz belki kardeşleriniz veya yakın çevrenizle alakalı bir gündeminiz var, belki de birçoğunuz araba almak, satmak gibi gündemler noktasında Hayallere sahip bunlarla ilintili olarak e, çok güzel bir hayalinizi gerçekleştirme fırsatı yakalatacak bir gökyüzü etkileşimi özellikle e, 23 derece civarında gezegen dizilimleriniz varsa natal haritanızda e, birçoğunuz araba satın alabilir aracını satabilir güzel bir haber alabilir güzel bir teklifle karşılaşabilir yakın çevresiyle alakalı hoş gelişmeler olabilir e, aynı zamanda imzalar anlaşmalar sözleşmeler adına da şanslı bir etkileşimden bahsediyoruz. Burada zaten 2022 senesi birçok hayalinizi gerçekleştirdiğiniz bir sene olacak. Oldukça şanslı olan burçlardan birisiniz. Ve Kuzen düğümü de yükselen burcunuzu 3. evinizden yıl boyunca güzel destekler gönderiyor olacak sevgili balık burçları. Evet Mart ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöyoloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.